...yanın olduğunu söyledi. Devrişçi, rehinelere İslami kurallara göre davranıldığını ifade etti ve rehineler için aldıkları ölüm kararını, ilmiyet göstergesi olarak durdurduklarını belirtti. Aynı fesette konuşan Mısırlı rehinelere bir politiklikte... Söyle, dayı ola. ne Mısır, ne de Türk mülterçilerinin... Bırak bu, haberi. Ayrılır sende. Şişku. Şişku. Şişku mu çıkıyor? Kıcağınlara... Dolayınca. Buraya geldikten sonra zayıfladım. Şu rejimde. Belediyemiz başlayan Avrupa Evet. Bugün, Şu anda halk, halk diyor. boşuna gitmesiyle evet. Çok kökenli adaylardan ve benden çok selam söylersin. Evet özledim. Dayım, bütün akrabalarımı, peçravimi, çocukları. hepsini özledim yani. Hı hı. Türkçe, burnumda titiyor. Ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> öyle göründüğü gibi değil işte. Biz de heveslendik. Bir kısmet geldi ama geldiğime de pişman değilim. <gülüyor> Gideceğime de. Hayırlısı Allah hakkımızdan hayırlısını versin. Evet. Devam devam. Ne söylüyorum? Sen söyle, ben de cevap vereyim. Ağlama, ağlama. Hahaha. <gülüyor> söyle yav, herkes işte gidecek. Gördüm herkesi göstereceğim. Eee, Şaban, yani, söyle. Olmam, bakmasın, biraz mi? daha Rızda. <gülüyor> <gülüyor> e, buraya gelmiyor da eve. Allah buraya geldim. Yani bir dil öğrenmeye uğraşıyoruz. Ç çoğu yerde iyi derken kötü konuşuyoruz, kötü derken iyi konuşuyoruz. Öğrendin bari? He? Öğrendin mi? Öğrendim, öyle çatpat bir şeyler söylüyoruz. Mesela'ya bari? Mesela neyi öğrendin? Gel buraya, demek ne demek? Bir yani. <gülüyor> yere. Unuttun mu? Dilini mi yuttun? Dilimi yutmadım da şimdi sanki televizyona çıkıyormuş gibi... Yok, heyecan yok. <gülüyor> Rahat ol. Rahatım. Böyle kendi kendine konuşur gibi konuş işte. Ee, yedi Mesela yedi. karşımda dayın var. He. Ee, Kurban oğlum, dayın bir tane ya. Dayın bu sene inşallah acı göndereceksin değil mi? İnşallah. İnşallah. Vallahi i̇nşallah. çok iyi yaparsın göndersen. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Hatice Emine, çocuklara, yeğenlere, gelinlere... Hepsine... Selam selam. Allah nefisinden razı olsun, memnunuz. Buraya geldik işte, iyiyiz Allah'a şükür bizi merak etmesinler. Şerkez süre zaten... Gidemem. Niye gidemezmişsin? Maalesef, zamanım yok. para kıymasın mı yoksa? Zaman yok, almayayım. zaman zaman kısıtlı. Zaman, Dayı mı zaman, bayağı zaman olur niye gitmeyeceksin? yok, ki? gidemem, gidemem. Gel Gidersin. Bakalım. Gidemezsem? E, karpuz oğlu karpuz da gelsin bakalım. Hahaha! <gülüyor> e, gel hele buraya gel. Bir iki kelime de sen söyle. E, Gelen dayı diyorum. E Hacı baban senden neler bekliyorsun? İmmen e, ana. Hahaha! Nasılsın? Eee dayı söyle bakalım. Sen e, nasıl bilmiyor musun? Eee valla ne bileyim. Akşam yat, sabah <gülüyor> kalk. İş ara, iş bul. Ulan bu... <gülüyor> bu döndü? <neydi, öyle? gülüyor> Hatta bu hamunları... <gülüyor> <gülüyor> Gece iç sesinden, gülüz coğur sesinden, içimiz dışımız karardı, kilise sesinden. Kilisenin zırhıltısından, çan sesi, dangor, domur, ne, ne yapalım, yapalım işte, çine çekiyoruz. Bu gün sayırken anında giderken, <gülüyor> yani biz hani saygı gösterecektik. Coğur geçti, iki tane karısıyla kocası, ikisi de yaşlı. Dedim, Yol vereyim diye. Yol vereyim. Yol verirken arkasında bir de köpekler varmış bunlar. Küçük bir şey. <gülüyor> Köpeğe ayağına basmayayım mı? Aha. Köpek bağırıyor, gavur bağırıyor. Anlayamıyorum da köpek sustu, gavur yine susmadı. Vallahi. Böyle baktım diye, bunlar işin büyüyor. Çektim ben, o tarafa gittim. <gülüyor> hani köpek yoluna gidiyor, gavur geri bakıyor bana. Yoksa <gülüyor> dövecek gibi... O yani dilememiştir. Bir şey demiştir ama sen dilememiştir. Özür dilemedim. <gülüyor> İskuza ben köpek yemeyeceğim ki ben Onlar köpek anlıyor onların cildinden de ben anlamıyorum. Sen ne akılsın? He, de kur, ben haklıyım tabi ki. Soyka peşlerinden hiç ayırmıyorlar ki. Bırak İtalyanları. Mecmiii! Bu gördüğünüz karşıdaki kamera. Bursa'ya. Böyle, böyle öğrenen. Sarı yaprağı. Bölvene gidecek <gülüyor> mi? Elmalıya. Gidecek. Vallahi. Ee, Gidecek, gelmeyecek gider. Belki sin köye lan? giderim. Belverene bak. Aybile gidebilirim. Vallahi, hacan yeri yetişti. Herkesi gör. Herkese belveren de, bizim zaten hepsi belveren de. Hepsine çok çok selam söyle. Sata ablama, hacı abimene. Yani, bu şaman hepsine yani. Değiştir bakayım. Hay, devam ediyorum. E no, Mrs. Benim la torna che ce l'hai. Cioè, l'italiano non hai? Questa lingua. Hai adesso? Eh. adesso non c'è. Adesso parla. Parla bene, <ride> bene, stai seri? Sì. Eh, basta. <ride> Ancora seri? Cinque palle. Eh, io 3 anni da qua non è bene parla, tu parla, tu adesso armano vicino uno anni. Quasi un anno. Ancora non parla. Anni. Quanto? Eh, io viene <ride> me, otto mesi. Oh, oh, oh, ah. vicino a un anno. E' eh, pieno, pieno, lavorare. E eh, tu bene lavori, non è pieno. Con chi lavori? Sempre sì. lavori, non è bene. <ride> sempre con, con chi lavori? Con cucina. Con, con mio nipote, dice <ride> <ride> Con mio nipote lavoro Bene, <ride> viene çek genel <gülüyor> Allah halala İnşallah حاج ناس بيبرته حاج أمين لا صار قامت يا اخا da beyaz بال gözük mı azman girece bay <gülüyor> be حاج نجو حاج نجو Alırsın direkt. Hacı. Hacı. Hacı. Hacı. Vallahi ha kamerada hiç gene biraz buraya yer toparlayalım ama sizden hata burası biraz var. Işte. <gülüyor> evet, gördüğünüz gibi bir kulağın arkası böyle kulağın arkası fazla. Ney? Ama alalım. Değil mi? Çok Ah, ne, yapayım? ne, yapayım? ne yapayım? var? Ne yapıyor? O doğru açar. Gel, gel, bir yana, gel, Gel, sen ortada sen gel. Evet. Ben yere oturacağım. Ana, ben bunu bir çalacağım. Ne? Ne söyledi mi? Şey, hiç İşte çok bir ben ne Yo ben işi Sen kemi kemiye söyle. de söyle. Siz de söyle, Siz söyle, sen, sen, söyle. Sen, sen bir şey söyle. Şimdi biz de söyle. Ya sesin ne? mi gitti Onlar sormayın. Anlamış ki, He. Türk'ü ne Kaç Kalk Ne düzenle Efendim mi? Kepedik. Buranın üstüne, birşey versin. Kalkana, aklana ne görüyorsun? Dur, bakma hiç. geldik Ne zormuş, ne zormuş Bazen ağladık, bazen güldük ne zormuş, ne zormuş Bazen ağladık, bazen güldük Ne zormuş, ne zormuş Hasretli hepsinden acı Bulunur mu hasretin ilacı Para etmişler baş tacı Bulmak da ne zormuş, para etmişler baş tacı. Bulmak da ne zormuş. Arasan bulmaz böyle, arasan bulmaz böyle. Derdin çoksa derman söyle. Hasta eser dünya seni olsa neyle ne zormuş ne zormuş dünya seni olsa neye ne zormuş ne zormuş kötü bilmez Gelenler gerçeği söylemez Dünyada insana acından ölmez Ölmekte ne zormuş Dünyada insana acından ölmez Ölmekte ne zormuş Para gör El tutmuş, çokları insanı unutmuş, Silahı terk edip her şeyi yutmuş, Ne zormuş, ne zormuş, Çoğusu silahı unutmuş, Ne zormuş, ne zormuş, değişmişin <Gülüyor> insanoğlu yardım etme gelir kaldı eline geçen 35 kuruş aldı olmayana ne zor <Gülüyor> eline geçen35 kuruş aldı olmayan ne zor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 Görmesinler bu zalim Anlattıkları gibi hiç değil <gülüyor> Daracıktır <gülüyor> bütün yolları Hep taştan yapılmış ev duvarları ben de. Sarayla geçilir halk olanları Övdükleri gibi değilmiş canım, değilmiş. Yedikleri makarna yiyerler, Kedi, köpek bütün evde beslerler. Sera yapıp kahlanır, çiçekle süslerler. Övdükleri gibi değil burası, Vallaha değil burası. Bakın öyle yiyeyim, Başka şakir, <gülüyor> de... göbek göbek, bakar <gülüyor> oğlu. Küçücük gem Aynı İzmit'e benzer dağ yüzünde Deniz var biraz tek yüzünde Bura dünyanın en gözünde Gördükleri gibi değil burası, değil burası Övdükleri gibi değil burası Ben hiç görmedim. Kimisi çalışmış, kimisi çalışmış Yağan gelmiş yatmış, kimisi yemiş yutmuş <gülüyor> Hep ifraz etmiş <gülüyor> <gülüyor> Kimisi insanlığı çoktan unutmuş Övdükleri gibi değil burası Valla değil burası. Yalan söylüyorsam gelene sorun, Gelin ister sizde bir başvurun, İster gerçeği ister masrafı koyun, Gelin bakın övdükleri gibi değil, Değil burası. Çalışır milletten, almakla bıkmazlar, Çalışır milletten, almakla bıkmazlar. Birbirlerine sahip çıkmazlar, Acından ösen yüze bakmazlar. Vallahi göründüğü gibi değil ki, Değil burası. İyileri vardır diyeceğim yok ki, canı çalmaz <gülüyor> söyleyeceğim yok ki. Adam güzel bakmıyor karnı tok ki, açtan ne bilir ki sorun burası, sorun burası. <gülüyor> Belki üzülüp de olur ki, Belki duyup belki söyleyen olur ki, Kim kimin ne anlar ki, Anlamaya gerek çok sordumun gibi burası. Gelin de görün, görün anne burası. Yetmez mi? Bastı. Bastı. Rahatsın. Beze, beze tre euro. Cattibile, però deve parlare un po'. è eh, normale. Un male, po' parla diverso. Diverso turco. Turco io turco. E tu, come sembra. Lo sai turco? Un po' parla di... Parla via. come me sembra sembra. No c'è no. Vale. no. Lo sai. Lo sa lo. Lo sai lo sai. Mi piace molto. İyi attın İtalya'ya, atma, atma. <gülüyor> atma değil, gerçekti, ananmı yani. Doğru, mi? Söylüyorsun ee. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum. En, en doğrusunu yaptım. Dur <gülüyor> şeye söyleyeyim ha. Bir de bizim otografi söylüyor <gülüyor> anasını. Söyle anası O <gülüyor> kadar anasını. Ha, biraz da buraya mı ettin, bırakma karını? Nereye metedin? Yok, öyle öyle öyle. <gülüyor> Çalışırsan parası var Başka bir şey yok. Işte. Çalışması parası. <gülüyor> Çalışması acılamıyor. <gülüyor> Köy memleketin üstüne güzelliklerini anlat. Şöyle bir ayak veren sana. Ha. Diyelim ki ne diye? Değil Ayak mı? <gülüyor> yaşam diyelim. he şu yaşam. Yok şu O kamera bizi çok mu zaten çekiyor ha? Şu yok sos. çek. E, Oğlan bizi karanlık gösteriyor. Görmüyorlar. <gülüyor> yok. <gülüyor> Hayır. Sonra da oradan kendimizi fark etmiyoruz da televizyon biraz ışıksız. Yok, ne? Kameradan güzel. Bizim şimdi bu televizyondan izleyeriz. Evet, yani. bizim ileride daha iki tane televizyon daha var dışarıda. Biz izleriz, sen devam et. Bu edin. üçüncü. <gülüyor> aynı güzel. memleketten, memleketten evi aynı hurda açıyorum, bura da aynı. Televizyon ya, o da o. Parkçı ama, Sizin eve mi? Söylesene. Tamam, tamam. İleride de o ne oldu? Söylesene. Her elinden tuttun, gelenlere fedakarlık yaptın. Çok insana yardım ettin, Bekir'a, Bekir'a. Çoklarına yardım ettin, Bekir'a, Bekir'a. hem korar hem zopar diyor. hem gün. Leyk sana hasta ödüyor. Değeri böyle yapar da. Evet. Bir de sanatçorum. Sen bana beri çıkar da. Bu kaybetti, bu kazanamaz. Doi. Doi. Doi. Aslan. Hadi tecrübe söyle. Hayır. Evet. Ne söyle? Ben tabii beteraya başserde gazeteci <gülüyor> yani, doy hadi bakalım liste he herhangi zey yaşamı yaşar yardım için herkese koşar İlikte yüce damar aşar, Bekir Ağam, Bekir ağam. <Gülüyor> Hep Kürtlerin ağası, Bursa'dır onun ovası. Yardım meleği çok severler, Bekir Ağam, Bekir ağam. Yalan değil gerçek sözüm Sene feda iki gözüm Canım kurban size her zaman bekiram, bekiram. Geldim şikayetçi değilim Çalışırım çok da iyiyim Herkesi daha çok severim Bekir ağam. Bekir'am Dayım var da Hacı Mustafa Sürer bize öküne safa Duyarım ki bazen hasta Yardımcı olur Bekir'am Satılmış kepsi cehi, ne yaptın Yine mi sen zarar ettin ''Nasıl nasıl işler tutun yardım eder Bekir'a''m <gülüyor> <gülüyor> ''Ne Coyne Şakir burada diyeceği yok bir yerde ''Bunlar zaten düşmüşler derde'' ''Bunlara hiçbir şey demem'' ''Biliyorsun bunları'' Nasıl olur dünyanın işi? Gerçektir hayali yeni güçü. Hmm. İtalya'ya vermez mevam kuşu. Buralar nasıl bilmek ki? <gülüyor> <gülüyor> Başardın içeri ya. Sağdınca bir durur musun? Şoban oğlan. <gülüyor> <gülüyor> Geldim buraya, iyi bakdılar, <yüz> sağ Sağolsun hepsi de sahip çılgınlar. Bana çok yardım ettiler. Senin sayende de Herkese benden selam olsun. kalbiz nur ile dolsun. Mevlam yardımcınız olsun, sağ olun siz de Bekir'im. Güzel Yusuf ne yapıyor, nesil ne, ne zevkine gülüyor. Cihan burada ne söylüyor, kusura bakmayın Bekir'im. Ey ah kocam, herkettin helal olsun sana. Allah razı olsun. Deme şarkı. Evet. Açı ağır ben... bizden öyle bir de. Açı farfızın ha, harfız <gülüyor> buradan herkese. Evet. Mesela sen de bu her zaman için. Söyle. Buradan bir dayı söyler mi? Da söyle. Söylüyor. Ben de söylerim. Çekinme ya oğlum, çekinme. Söyle, söyle. A, burada... ...dayı Mustafa'ya, yengeme, Hacke'ye yengeme... ...selam eder, ellenden aferin. Söyle selam eder, gözden Eşler satmışa, orada Cemal'a selam ederim, onlara da saray veren de nasıl ödülerek Aynı ben ben benim de söyle <gülüyor> <gülüyor> Anacığım, sen bak üretmediksin Hani ee, üretimler değil Ablama, oradan ablam Saati'ye selam ederim Dadı'ya ee, selam ederim evet. Evet. herkesin çubuklarım gözlemle öpelim. Bu Bekir abiye selam eder gözlerim, ellerim, ee, yengeme selam eder orada bulunan selam eder, ellerinden öperim. selam gözlerinden öperim. Orada bulunan... eder, selam selam eder, Turan, selam eder, <gülüyor> selam eder, selam eder, selam eder, selam eder, selam eder, selam selam selam selam selam eder, selam eder, selam eder, selam eder, selam eder e, köy gidecek tabii ki köydekiler, böl ölenler, köydekiler, herkese çocuklar, büyükler, ellerinden küçükler Gider gider, açıp o arpası göndereceğim. E, sırayla, şunu <gülüyor> <kim> diyeceksin. Gözlerden bağlamak, anneme sevemelir gözlerini. Ellerinden öper, gözlerden öper. Ellerden öper. Anne babam değil mi? Anne düşecek. Evet, evet öpersin. Ökler, Ökler mi? Yani, sen göstereyim. E, öperiz demiş, Ayahlarını da öperiz. ne Fatabla merhabalar selam eder. Acarı bütün sübünce de gördün. Hepsi kördü. Vallahi silmeleye. Bana sesraye, saray evende hepsine yani. De, de yani bana da yok mu diyen hepsine herkes. bizi Hı. herkese bizi dinler herkese. Ve satılmış dayıma. Oo. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi, gülüyor> ona o ona demedin mi öldük bizi. Ha kurban hale ona, o bir tanedir he işte hepsine Allah'a razı olsun, hepsine selam olsun. Bizim köyde sen babama, abime, dayran filer, her filer, çocuklara de. hepsine, büyüklerine, en küçüklerine gözlerine öperim. Evet. Karşımızın gözümüzün üstüne evet. götürüp Anladın getireceğiz. De, evet, berberende. Mesela bir öperim. Sen dikkat edin. Sarı yaprağı <gülüyor> edersen, ablama, enişteme komşulara çıklara hepsine işte bizi dinleyen biyikler en en en küçücükten gözlere kadar bana bana diyor mu Necoya da ayrılıyor çocuklar hala da ayrılıyorsunuz çok güzel geliyor Gel daha diğerine şey, gel. Allah, sen Senin de çocukların Şunu hep diyelim Bir gün görmedim bu yalan dünyada Tabutuma yazın gurbetçi diye Toprağa verin olsun hediye Gönderildim uzağa ne diye Hiçbir günün görmedim dünya Mezar taşıma yazın Kahrımdan öldüğüm Ölündü iken birazcık yüzü güldü. Ruhumu almaya azale geldi. İşte gidiyorum. Yalan dünya. ya. Hepinize sevgiler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Ne kaderdir bizim, başımıza gelen yazılmış nere gitsek hep aynı gider. Önümüz karanlık göremeyiz ki, anımızdaki yazıyı biz bilemeyiz ki. Ne var ne yok hiç, bilemeyiz yani. Böyle gelmiş nere gideriz, bilemeyiz. Fıklattık ağladık küldük. Ne iyi ne kötü bildik. Çileler, yoksulluklar, sefinlikler çeke çeke bu hale geldik. gidiyor ama bilemeyiz ki. Helal kazanın da olsun anterim. Neyim var ki? daha neyim? Kısmetimizde ne varsa verir mevla Kerim. Nere gideriz bilemeyiz ki. İnsan insanın halini sormaz. İnsan oğlumun gözü hiç duymaz. Aç, Ac, çok acın halinden bilmez. Ne söyleyebiliriz ki biz? Ne çeksek boşu boşuna? İyi e derken kötüsü çıkar karşıma. Zehir etti dünya ekme yaşıma. Ne yiyebiliriz ki biz? Avrupa'ya uyuttu, ne yuvalar Geri dönüp de, silamıza nasıl baktık? Ölenden, itenden haberimiz yok. Var mı? Yok. Avrupa diye diye yuvala çıktı. Haberimiz yok bizim haberimiz Keçkiler çektiklere baktı Haberimiz yok bizim haberimiz Haberimiz yok bizim haberimiz <Gülüyor> Dandıkça paranın izine Baktıkça yar yargavun gözüne Hiçbir evet. şey evet. Sormadın. Bir silah'a dönüp kabristana uğramadık Haberimiz yok dostum haberimiz Silah'a uğrayıp da bir kabristana uğramadık Haberimiz yok haberimiz Dayı, Dayı, şu anda boyunu, posunu gösterelim. Dayı, da seni bir görsün yeğenini. Allah razı olsun, sağ olun. Nasılsın dayıcığım? Ben kalpize olur, kalpize. İyiyim Allah'a şükür. Eee, kol hatırın nasıl? Eee, sağ olasın. İdare edip gidiyoruz. Eee, çalışıyor musunuz? Çalışıyorum çok şükür. Yani yarabbi şükür. He, he şükür ederim. Bakıyım da yüzün gülüyor ha. Yok, seni ağlıyor sanki. Yok canım, Allah ağlayıp ay, bir şey vermez. Ağırç o, iti verdim. Hahaha! Yok canım, <neydi>? ne? Bu nedir? <gülüyor> Dayı, Dayı cebim ta, işte, kabarmış da. Takır takır ediyor. Dayı, cebim kabarmış. Oh. Boş çak etti. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Vardır sende bir şeyler. Yani fabrika, fabrika açarsın değil mi? Biz de daima fabrikalarına çalışırız. <gülüyor> <gülüyor> He? <Tabii>. Ben yakışıklı çıkıyosun ya. Neresi ne dayı bakayım. Dayım. He. Gördünüz mü şu genci? Bak dayıma. Şimdiden bir tane koru ayarlayın. hu estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> He dayı görüyorsun yani. Almacılar sonlardan iki tane karar alıyorsan da onu diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kapatıyorum ha hadi herkese selam var aleyküm selam büyüğünden küçüğünden hepsine Aa, sen sağol ve baro sen de bir şey diyons mu lan hadi öyle demiş işte, ben kendine de. canlı canlı söylerim buraları merak edin canlı canlı ve çok canlı Evet, gördüğünüz gibi şu anda dayının rengini görüyorsunuz. Kıpkırmızı. He, ne de olsa tabii ki burada domuz ya karışımı var. Tövbe! Hahaha! Yanıyemiyor musunuz? Dayı rengi kıpkırmızı, bak dikkat et. Mahleçel ay, no mahle. Hahaha! Anlamadım? Domuz ya yok yani. No, no, deminki gibi söyle. Mahleçe, no mahle. <Gülüyor> non male, male demek kötü demek. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. Male. İyi akşamlar, Allah razı olsun. Siz merak etmeyin. Çok güzel, çok iyiyiz. Yok öyle. merak edecekler hepimizin. Valla tranquil herkes iyiler. İşte Ağın. gördüğünüz gibi kamerada, şu anda iyiyiz. So, sonrasını siz düşünmeyin. Sen sabah işe gitmeyecek mi Uyuyacağız. <gülüyor> Haydi. Nasıl olsa biz gitmeyeceğimize güzel. Ağın. Dayım da... İş, İş yok. İsaade etersen yeterli. Haydi. her iyi günler. Bu gördüğünüz gibi dayımın resmi. Televizyona bakayım neden durdun? Gülümsey gördüğünüz gibi biraz daha biraz ciddi biraz Kemal Sunay'a benziyorsun <gülüyor> <sana, sana>. ana daha ince sefer kaldı tamam hast pusuzladın lan elim titredi abi evet. yosun genç kelime adam dedesi gibi duruyor ama <gülüyor> <gülüyor> neyse <Ana. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de niye öyle durdun? Hayır, bir biz sarıl bakayım yerine Vabey Gördüğünüz gibi Aynı bu da böyle gidiyor yani Merci po Biraz da bacağını çekeyim mi normal? Ahmet çayı ver Evet. Ben sesimi çıkartayım, ona göre siz yapın. Şakir. Söyle Orada sıralayın ya bu tarafa. Gelsen ne gelsen? Bir dakika. Halim Yok yok, rahmetten var sesini. Birçükten baştan. Hüseyin görüntüyü bozmadan Hüseyin'den çek. Hı <gülüyor> hı ya hı Sen ses yapmayın, ses Bu çok iyi verin. Herkese çok selamlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperin. Adana, babana selam söyle. Gidiyor mu? Gidiyor. Eğer kere gidiyorsan, anneme, babama, hepsine çok selamlar. Ellerinden öperin. Saniye evlenme yapacağım kişiler hepsine selam ver. Oğlum selam mu Evet. Ben güzel alanket miyim? Saniye evlenme çünkü kişiler sorar. Tabii ki kişiler. Yüzüme günü herkes izler yani. Toprağımda var. Hani şekilleri gönderiz bu. bu böyle aranda da abi. Ben de mı? Efendim şahitim miyim Buyur. Buyur buyur. Söyle. Kim götüreceğim? Haa götüreceğim. Nereye götüreceğim? Allah'ım ne olacak sen sen ya? Allah Allah Bursa'daki aya kayan bir şey ya Ya utanması da geldi Dolapsanın fotoğrafı göstereyim de biraz sonra Konuşayım, meziz için. Bana dolapsanın fotoğrafı göstereyim de yani gel değil Zaten çok güzel sen Ardaya kabul bir dolap aldı Kardeş söyle bakayım, ne selam söyleyin götürüyoruz Söyle Al kamera, şu an biz çekimdeyiz, buyur Bursa'daki eşe, dosta Ayyayi selamlar Büyük benim ellerinden küçük benim ellerimden şey. öperim. Arkadaşıma da hayırlı gidip gelmek. İzlediğinde razı ederim. Gitsin de gelmeşe de. Allah razı olsun. Allah <gülüyor> <olası>. <gülüyor> ben de... Bir <Nasıl? gülüyor> an önceyim gidip geldim. Bizim de yavur kağıdı aldı. Verirler mi vermezler mi? <gülüyor> vermezler mi? Ben onun için gidip gelip işikareti alıyorum. İnşallah. Vermezlerdir. <gülüyor> <da zaldırdı. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selam Türkiye, ben Ömer. Ya herkese tanımıyorum. <gülüyor> şey herkese selamlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin abi. gözlerinden <gülüyor> öperim. Ben en kısa zamanda yavur. <gülüyor> bizim ipi bırakırsa hemen geliyorum vallahi. <gülüyor> Şu anda yavur yavru önde ipimiz bağlı. Eğer çözülürse belki yarın, belki yarından da yakın. Hemen geliyorum. Hemen az kaldı. Ciao. Yürü! Herkesin sen da Önce selamlıyorum. Allah'ın selamını da ellerinden. Sikterin gözlerini özellikle Mustafa'yı, Hatice'ye, yenge'ye selamın ellerinden öperim. arkadaşıma da hayırlı yolculuklar dilerim. Allah yolunu açık etsin. Amin. de yok. Teşekkür ederim. Bu erabim. Ani kısadan geçin. Türkiye'deki erler ne yaptı ne boğa boğa selam dedi. Bütün erlerden tamam. gözlerinden öperim. Arkadaşımızda hayırlı gözlerden Allah'a emanet olsun. Amin. Herkese iyi günler. Tamam. Sıra bende. Amin. Evet selamu alayküm. Amin. Herkese çok selamlar. Büyükler nerlerden, küçükler gözlerinden öperim. Herkesin tek tek ismini söylenmesi gerekiyor. Kaçın biter. Belletkette de. <gülüyor> Bileceğim karın mağmur ağabeyi, Çaniye'de herhalde. Memlekete de gidersem, memlekete izleyenlerden herkese çok orta selamlar. Büyüklerden evlerden, gözlerinden öperim. Teşekkür ederim. Necdet herhalde yolculuklar? Teşekkür ederim. Gitsin ama gelmesin, orada kalsın. Nasıl zaman Ben birkaç sene söyleyeceğim. Sağ olun Sağ olun. Allah'ın Bizi izleyen herkese, başta. <gülüyor> bir şey yok, helal ya. Helal mi bak söylerim. Helal, helal, helal. Tamam, söylemem. Müsteyn Hatice yengeye, hani Bursa, Cemal abi ya, Rahya abi ya, herkese, Azim amca olamaz mı? Döne yengemizler. her izleyen herkese, büyüklerine, küçükler, gözlerine, ben Kamerayı, köyde de giderse, köyde giderse köydekiler ailebime anneme babama ve bütün komşulara bizi soran herkese saygılar selamlar büyüklerlerden küçüklerimizden etkili. Teşekkürler. Gücünü çekerken dikkatli dur. Görüntü bir doğru çöl içinde bir Türk. Hayır, işte senin bir Türk müsün? Bana ne bu? Tüplük titri müsait değil o? Ben titri, sen çiftinden bile yiyin lan. Ersin abi, git Lokal sende abi şimdi, buyurun. Açalım. Bayram kutlu olsun, belki gelirim ana. Bayram ben de, ben de, ben de, ben de. kutlu olsun, belki gelirim ana. Dokunma çilem olsun belki gelirim ana. Şimdi yanında olsam, sofrana bağlı aşk olsam. Şimdi yanında olsam, sofrana bağlı aşk uysam. Yok parası bulursam, belki gel yediğim ona. Buyur, Yok ya, parası buyur, bulursam, belki yediğim ona. Şşş. Ortalıkta kriz şşş. var, anam yaramız sen sar. Ortalıkta kriz var, anam yaramız sen sar. Bu sene elim çok dar, belki gelirim ana. Bu sene elim çok dar, belki gelirim ana. Afiyet olsun. Mehmet'i unuttun. Bir de Saniye Yok yok öyle mi? Adam hoşuma kadar. Mehmet'i söyleme, başka bir türkü söylesin. <gülüyor> ne ne lan? Niye kızlanıyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet'i, Mehmet'im onu söylesin. <gülüyor> Mehmet Mehmet Piştim sana teyledim de. La amcan dillere falan Terk ettin memleketi Neden Mehmet'im Neden? Terk ettin memleketi işte. Neden Mehmet'im Neden? Ahbapların duramaz Seni bir gün görmeden Ahbapların Duramaz Vallahi görmeden. bir onu bak, bak. Bravo. Söyle. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> İçme dedim Mehmedim, İtalyan'ın suyunu İçme dedim Mehmedim, İtalyan'ın suyunu Okunmuştur Mehmedim, değiştir huyunu Okunmuştur Mehmedim, değiştir huyunu O biraz zor! <gülüyor> ne duyuyor? Değişti <gülüyor> de değişti. Işte. Bu biraz zor işte. Rakip günü <gülüyor> çektim adına sana şu anda sıram balla ne, ne, sıra ne sırası? Türkü sırası ya. ben yerime bir tane söyler, gözünü yiyeyim. Çol Hayrohan'a bu söylerdi. Lamba yaksana, Ahmet. Aa, Allah, söylüyor söylüyor. Söylüyor. Diyar, Çekiyorum. A, Çek. Çeş. Şu ver şu gazeteyi. Yok. Bizden de öteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anam ne lan, teröristlere benziyor. Eteği açayım da lan. Yenişten, sakalağa bak. Ne var sakalında? Eteği indirsene, Ay, ayıp. Çekimi yap yani. Şampiyon. Hadi, hadi ya. Iyi. i̇yi olur. <Gülüyor> Böyle sesli çekim mi oldu mu? Sessiz <Gülüyor> filmler gibi. Daha öyle mu ayarlarız? Tamam, dişini otrecek şunu minyete mi geçeceksin? Ne yapacak? Tamam. şey olur da. bu da Doğru. Evet arkadaşlar. Ne söylüyor? Tam Tam Müslüman diyorlar. Vardı. Bu niye var şimdi? Niye yok mu? Niye yok yok yok yok mu? Niye yok mu? Niye yok mu? Niye yok mu? Niye yok mu? Niye yok mu? Niye yok mu? Niye yok mu? yok mu? Niye yok mu? sen yok mu? Niye Ork et ağır. Gelinlik gibi süzülüyor. Beni izleyen herkese ağır ağır böyle yap, ağır çekin, ağır ağır <gülüyor> getirin. Um, çok selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin <bir> şey, gözlerinden <gülüyor> <gülüyor> öperim. Ayrıca bölerine de, hepsine, tanrıların hepsine... Büyüklerin yerlerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Elmalı da güzel, Elmalı beni vara güzel, <gülüyor> özellikle ve ailesi saygılar sevgiler. Şimdi söyle bilgin sana <gülüyor> ne yapıyor, ne işler çekiyor, şey. <gülüyor> hey. ne <hafta>? no, yaptıklar. <gülüyor> ne yapar ne yapıyor <gülüyor> bak bakalım. Bak. Tabii ee, kardeşim Selim'e <gülüyor> sevgiler, sevgiler ya. Herkes herkes herkes aileler için olmalı. İsim saymaya gerek yok, tanıyana gelir. selam selamlatın yeter o. Ne mi söylüyorum gelsinler ya sen götürürsün kalsın diye hangi? Buna hangisinden herkes söylersek al çok. Doğru doğru. Kim, kim şey konuşacak. konuşacak? Ben de konuşacağım. Şakiri çeker. Ha. Ah. Bu biz Şakir. Ameran arkasındaki adam bu işte. Ha. Evet, <gülüyor> evet. Aleyküm. Aleyküm selam alelik. Selam. Bu adam Majnun. Daima Bekir abiye, Sarp işlerine, Toruna beye, Cemala, Bahri abiye. Herkese selam eder, büyüklerinden, küçüklerinden, gözlerinden ben öper. Tüm Şuga'nın şuga, Şu bulunduğunu var. Mi? Evet Bilal'a. <gülüyor> Yok, herkese selam eder, ellerinden <gülüyor> öper. <gülüyor> büyüklerinden, küçüklerinden, gözlerinden Bütün herkese hanımlarına selam eder, büyüklerinden, küçüklerinden selamlar söylerim. Buradan örnek gelecek. Tüm orada isimleri saymakla bilmiyorum isimleri sayamaz. Çünkü Hayır, herkes hemen hemen arkadaşlar. Herkese selam eder, büyüklerinden, ellerinden, küçüklerinden, gözlerinden Diniye evet. E, Bu da kayınanam gibi özelliklerle selam söylüyorum. Kayınanama, kayınbabama ellerden öperim. Eee orada bilmiyorum isimlerini saymakla, Satmış abi'ye, Hacı abi'ye, Mustafa'ya eee isimlerini söylüyorum. Sırveli. Ve benim mallar dayılarım, annem anlatırdaydı, ben dayı zannettim. Pala beraberim. Bizim köye, anneme, babama selam eder, ellerinden öperim. ablam Nukiye'ye selam eder, ellerinden öperim. Çocuklar gözlerinden öperim. Annalarıma selam eder, ellerinden. Yengelerime selam eder, ellerinden öperim. Çocuklar gözlerinden öperim. Tüm bizi izleyen herkese, büyülden, ellerinden, gözlerinden öperim. Gördüğünüz gibi işte, görüyorsunuz, toplantı, medyayı yok etmek için, medyayı da hayırlı olsunlar dilerim. Sağ selam, en lütfen gelmeler nasip eylesin Allah. Tamam ee, tamam. Ee, İnşallah sen şu anda yine Mala'da. Bala gideceğim ondan sonra ben gideceğim. <gülüyor> sen ikiniz Sen, sen git, ben, sen gitme, ben Ya ya, balı giyince hiç girme Var Ona gelmez. bilmiyorum. Vermişim, <gülüyor> bir <sonra>. Aa, <gülüyor> Allah bir kısmet vermiş gideceğin yer. Amin. Allah Storm bizi buradaydı. Teşekkürler. He? Evet, bitmiştir. Yine herkese tebrikler selamla deyin. Hayrola? Bir yerime bir söyle. Tamam, konuşacak var. Ne deydi söyle? Söyleyeyim. Şöyle. Erdal'inünü bana borç kustuna bir. Gözlük. Nezat arkadaşımız bir arkadaşımız bizim köye giderse bizim köydekilerin büyüklerinden önden küçüklerin gözlerinden öper hepsine selamlar. Mübarekler dilerse. Başka bir şey diyeyim mi? Ece bizim köye gideceğiz değil mi? Her malda velabiye selam eder, ellerinden öper. Müngeme selam eder, ellerinden öperim ona da onun etmiyorum. Bala sana inşallah. Dademe, dayılarma evet, selametler. Ne iş var bala? Herhalde gider. Ne gider? Gider. Evet, bela abiye ben de selam. Cemre ablama da selam söylüyorum. Ben de çok selam söylüyorum. Bela, verin işte Cemre ablaya. Beni seviyorsunuz. Hayranınız var mı ki ya? Hiç maden. Yüksek alan diyor musun? Erdal diyorsunuz. Nasıl Erdal, sende. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sakalların> karşını, <gülüyor> daha ben kameraya Ben konuşacak mı? Eteğini değiştirdin mi? Herkes <gülüyor> tamam mı? Kapatayım. Lan bu eteği değiştir. Necati içeriden çek. mi <gülüyor> <yediden> <gülüyor> <yediden bir yediden Gülüyor> <Gülüyor> Daha lan. Az önce yeterliydi şimdi Kıyafet değiştirdi mankeni. Kaçmıyor ya. He yok. O benim. İş yani. <gülüyor> He. İş partiydi. He. Dur hani bir özellikle çek. Çektik. Çık, çek. Olum Şakir çekti ya. Bravo. Miniyeti evet. biraz aşağıya yukur. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Şakir bu arada göbeğine bakın. göbeği Yok, böyle mi var yok? Teşekkürsüz. Teşekkür ederim. Finito. Hadi bye.